Türkiye'den bir çanta markası çıkar mı? Çıkar. Peki bu marka bütün dünyada beş kıtada birden satılır mı? Satılır. Bu markanın adı Mehri Mu. Ve markanın kurucusu Güneş Mutlu Mavi Tuncalılar'la birlikteyiz. Güneş Hanım ben sizin markanızın hikayesini öğrenmek istiyorum ama önce sizin kişisel hikayenizi öğrenmek istiyorum. Nerede, kaç yılında doğdunuz, nasıl bir ailede büyüdünüz, Eğitiminiz ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Sizi yakından tanıyalım. Çok teşekkür ederim Tülay Hanım. Ben 1980 yılında İstanbul'da doğdum. Böylece artık 40'lı yaşlara girmiş olduğumda ortaya çıkmış oldum. Nasıl bir ailede büyüdüm? Annem İtalyanca filoloji mezunu, İtalyanca tercümanlık yaptı iş hayatı boyunca. Babam da gazeteci.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 Kariyerim çok enteresan bir şekilde ilerledi. Psikoloji eğitimi alırken Amerika'da hiçbir şekilde psikolog olmayı düşünmüyordum. Bana da sordukları zaman sen neden psikoloji okuyorsun diye diyordum ki bu benim hayatta en çok ve okumak istediğim ve en merak ettiğim konu.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 Doğru yapacak kişiyi bulmak ve onunla ilerlemek ve kaç numun, ne kaç numun, ne kaç numun. Çok ciddi bir savaş verdik orada. Yani ben bu çünkü bu kutu Haziranlı kutu çantaya çok inandım ve onun da kapağında işte bu benim Paybox modelim. E, nasıl ki Resberg Türkiye'deki çıkışma yardımcı olduysa Paybox da yurt dışındaki çıkışma yardıma yardımcı oldu. Paybox sayesinde de Londra'da çok iyi mağazalarda. Satmaya başladı. Peki Mehrimun'un karakteri nedir? Nasıl bir çantadır? Biz anlatır mısınız özelliklerini? Mehrimun'un katman katman özellikleri var. Yani DNA'sına baktığımız zaman katmanları ayırabilirsiniz. Bunun içerisinde nostalji var ama bu nostaljinin içinde boğulan bir marka değil, modern kadına hitap ediyor. Ee, eklektik dokular var ama çok bohem değil, e, sofistike bir kadın. Kesinlikle teminen bir kadın. E, ve bunun içinde de e, materyallerin kullanılmasından, e, farklı materyallerin birlikte kullanılmasından hoşlanan bir kadının çantası Mehrimun. Çok değişik, sürprizli. Bizi ayrıştıran e, konu aslında Tülay Hanım şu. Dili çanta kategorisinde yarışmıyoruz.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 çok şükür bundan dolayı da e, popülaritemiz devam ediyor. Geldiği noktadan bugüne baktığımızda şu anda e, hangi ülkelerde ve ne kadarlık bir satışınız var? Tabii ki. Şundan bahsetmek istiyorum. E, bizim ha, e, pandemiden sonra pandemiyle ilgili eminim sorunuz vardır ama şimdi önden e, cevap vermiş olayım. Hı -hı. E, bizim ee, bu doğal ve organik gidişatımız içerisinde maalesef bir hatamız oldu. Zaten bütün girişim hataları bütün girişim yolculuklarında zaten hatasız yol olmaz. Ee, o da havaalanında mağaza açmak. Şimdi nereden bilebiliriz <gülüyor> ki bir havaalanı olacak ve biz bütün e, bu, bu maddi yükün altına girip biz buraya tamam hazırız deyip küçücük 27 metrekare çok şirin bir mağaza. Ee, bu kadar maddi yükün altına girip Çin'in yani %70 lüks tüketimin e, alışverişin Çinliler tarafından yapıldığı bir havaalanında e, böyle bir pandemi olacak ve ilk Çin'i vuracak, önce Çinliler gelemeyecek, <gülüyor> sonra dalga dalga bütün dünyaya yayılacak ve e, havaalanı retail'ı bitirecek. E, o bizi şu şekilde domino etek şeklinde aynı zamanda bu olduğu esnada ki biz oraya hayatımızda ilk defa ciddi bir stok yiyormuştık. Ee, biz hiçbir zaman, biz hep toptan satış modeli üstünden ve ihracatla çalışan bir kurum olduğumuz için bizde nakit akışı sıkıntısı çok daha minimal olurdu. Ancak müşteri çok geç ödeyen, çok vadeye ayan bir müşteri ise bizde çok sıkıntı olurdu. Yoksa siparişimizi alırız, üretiriz, paramızı alırız, onunla yeni koleksiyon yaparız, yine yaparız. Yaparız. Yani böyle tatlı bir hayatımız vardı. Fakat havaalanında o koleksiyon, e, yığdığımız son riskini kendimiz aldık. Sonra havaalanı kapandı. Onun zaten masrafları ayrı. Şimdi ihracat kısmına geleceğim sorunuza. E, elimizde o stok var. Aynı zamanda ihracatta ne oldu? E, Konfirme olmuş olan sonbahar kış 2020 siparişleri geçtiğimiz yani pandemi dönemindeki tam sevk edilmek üzere olan ee, sevkiyata hazırlanan ve üretilmiş ve üretimi teyidi alınmış siparişlerimizin e, %50'sinden fazlasına iptal geldi. O da yine bizimle alakalı bir şey değil. Sebep ne mesela atıyorum Netaporte'de satıyoruz. Netaporte zaten kendisi 3 ay kapalı kaldı Asya hariç. Amerika ve Avrupa kanallarını kendisi kapattı. Birçok mağaza kapandı. Çok Kendileri çok ciddi ve bu tip şeylerde biliyorsunuz hep en önce küçük olanı atarlar. Yani atıyorum çok büyük kutçiler vesaire çok büyük e, imparatorluklar bunlar. Yani önce ne yapıyor? Bir ödeme yaparken önce küçük olandan bir kurtulursunuz. E, dolayısıyla çok fazla da suçlayamıyorum onları. E, dolayısıyla hala bizim ihracatımız tabii ki devam ediyor. Yani Amerika'da mesela işte Saks Fifth Avenue'da satıyoruz. Ondan sonra e, Londra'da devam ediyoruz. İşte yani çok küçülme olmuş olmasına rağmen hani o size havalı havalı Atıyorum bundan bir sene önce konuşmuş olsaydık çok daha havalı şeyler anlatabilecektim ama küçük küçük devam ediyor. Asya'da hiç müşteri kaybetmedik. O çok enteresan oldu. Asya'da hala çok potansiyel olduğunu düşünüyorum. Tokyo'daki mağazalarımız, Hong Kong'daki çalıştığımız mağaza, Güney Kore, bunlar Çin. Bütün bu pandemiye rağmen orada bir etkili, bir kayıp olmadı. Ama özellikle Avrupa bitti. Amerika'da da Saks başta olmak üzere e, şeylere ağırlık verdik. E, küçük küçük hani bilmediğimiz ama güzel markalar yani yine bir Beymen seleksiyonunda olup hani daha küçük o specialty store'lar dedikleri e, mağazalarda e, devam ediyoruz. Avustralya'da satıyoruz. Yani yine e, bir, te, bir, bir temsilimiz var ama çok daha e, küçük bir şeydi ama bunun içerisinden çok ciddi bir hediye doğdu bize. Her kötülükten iyilik doğar. Bizim senelerdir ihmal ettiğimiz mehrumun.com mal can havliyle öyle bir sarıldık ki Tülay Hanım. <gülüyor> Biz yani iyi ki zamanında onu yapmışız kenara koymuşuz. Hani tek tük o hep böyle hep ay tamam onu düzelteceğiz iyi olacak. Hani ona da öncelik vereceğiz derken, ihracata koştururken her şey taklak olunca meyhumu.com'u ayağa kaldırdık ee, ve şu anda e, zaten benim girişimci markasını kuracak olan kadınlara vermek istediğim mesaj da her zaman bu. Birazdan siz de sorarsınız ben de ona göre anlatırım. E, şu anda çok ciddi anlamda kendi direct to consumer, müşteriye direkt satış e, kanalımıza e, değer veriyoruz, önem veriyoruz. Bütün yatırımımızı e, ona yapıyoruz şu anda. Dijital çağa öyle bir girdik ki sizin de söylediğiniz gibi siteniz iyi ki varmış. Bu sayede herhalde pek çok siparişi site üzerinden hallediyorsunuz, alıyorsunuz. Müşterilerinizle ilişkileriniz bu sayede iyi gidiyor. Geçelim kadınların yaşadıkları sorunlara. Şimdi anlatırken bir tarafıyla siz belirttiniz. Hani ben mektepli değilim bu alanda, alaylıyım, tasarımcı değilim. Alaylı olarak öğrendim bu işi dediniz. Bir tarafıyla da baktığınızda aslında sizin önceki deneyimleriniz, gerek psikoloji eğitimleriniz, gerek gazetede reklam departmanı ve diğer satış kısımlarında çalışmış olmanız aslında bir yerde sizin ilerindeki kariyerinizin ekimleri gerçekleşmiş oldu. Niye? Bilgi edindiniz. O bilgilerle yola devam etme gücü bulabildiniz. Ama yine de başka sorunlar da mutlaka yaşandı. Bir özetleyebilir misiniz acaba?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 Hani bir çanta yaptırdım geldim beş yaptırdım gittim on yaptırdım gittim yedi yaptırdım yani onlar da böyle sessiz sessiz o büyüşle gurur diyor hale geldiler ve bir bir bir, noktada bir bakmışız ki onların sahte yapması yerine mehir yapıyorlar dolayısıyla çok mutlu oldular yani o bakımdan bir kadın olarak onlara da o şekilde onların da bunu açık yani gurur duyabilecek açıklıkta olmaları da e, açıkçası beni çok mutlu etti. E, ama şu, hemen şu parantezi açmak istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Güneş erkekleri çalıştırıyor, kadınları çalıştırmıyor mu denmesin. E, aynı oranda bizim e, kadın gruplarıyla da üretimlerimiz var. Özellikle şimdi el örgü derilerin e, öne çıkmasıyla birlikte el örgü deri, el örgü rafyalar vesaire bizim kadın gruplarımız var. E, onların başında olan bir kişi var. O onlara dağıtıyor. E, ve o şekilde tabii ki kadınlarla da çalışıyoruz. Benim kadın e,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 böyle bir ihtiyaç vardır ya yani çünkü marka sahip olmak çok pırıltılı bir şey gerçekten o bakımdan çok tatmin edici çok keyifli pırıltılı bir dünya gerçekten hani karakterinize de uygunsa çok eğlenceli Tabii ki ama dediğiniz gibi fark yaratmak şimdi bu dünyada özellikle modadan bahsediyorsak tüketimden bahsediyorsak ben bile bu kadar meraklıyım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 Ee, ina, e, yani en azından benim hikayem öyle olmadığı için rahatlıkla öyle söyleyebilirim. Çok büyük e, planlara işte hani klasik iş hayatında sorulur ya işte 5 senelik planın ne 10 senelik 15 senelik planın ne buna gerek yok. Çok bakkal hesabı bir tane alıp <gülüyor> satıp iki tane alıp üç tane çok bakkal hesabı sadece Instagram üstün, üstünden e, başlayarak e, ve doğru işte Instagram'a reklam vermeyi işini güzel çözerek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 O zaman işi başka türlü çünkü çok büyük bütçelerle girdiğiniz zaman daha rahat harcıyorsunuz. Ee, küçük girdiğiniz zaman işi öğreniyorsunuz. Yani mecbur neyi gerçekten harcamam lazım çok iyi öğreniyorsunuz. Peki şimdi e, pandemi nedeniyle işinizdeki aksaklıkları saydınız konuşurken. Ben pandemi sonrası dönem diyeceğim ama bu dönemin ne zaman nasıl geleceği de belli değil. Artık bu yeni dönem bizim yeni normalimiz oldu. Süreç nasıl ilerleyecek ve sizce bizi nasıl bir hayat bekliyor ve markanız bu hayatın içinde ne olacak hayaliniz ne nerede olmayı arzu ediyorsunuz? Süreç nasıl ilerleyecek e, inanın ben de birazcık e, endişeleniyorum <gülüyor> zaman zaman. Tek, bir de biz çantayız sonuçta hani ayakkabı giyin falan bir bir tık daha hani çanta sokağa çıkmakla çok. E, paralel bir durum. Çok şükür e, sokağa çıkmamakla ilgili düşüş olmadı çantalarda ama ileriki süreçte e, ben yazın güzel olacağını düşünüyorum çünkü havalar güzel olunca ister istemez yine zaten soka yani o açık hava psikolojisiyle yine birazcık çıkılabilir Dolayısıyla e, oradaki e, birazcık yükselme e, öngörüyorum. Biz de zaten ona göre hazırlık yapıyoruz. Yazın böyle bir moral için vesaire hani daha bir e, satışların artacağını düşünüyorum. Onun dışında e, ondan sonraki artık kışta kışa e, düzelmiş olmasını umuyorum. E, ama düşünmüyorum. Açıkçası düzeleceğini düşünmüyorum. O yüzden de biz e, müşterilerimizle direkt e, dirsek temasında kalmaya devam etmek bizim stratejimiz. İnternetimizi, internet sitemizi güçlendirmek. Bir de her zaman e, bizim bu zaten markamızın çok DNA'sına olan bir şey. Biz hep böyle değişik bir şeyle e, hani sadece çantalar, kutu çantalar, şunlar bunlar değil hani ses getiren projelerle hep ortaya çıkıyoruz. İşte daha yeni bir buçuk ay önce e, Yorganlar Fora isimli sergiyle bir işbirliği yaptık Ayça Saç'la. E, o bize mesela çok güzel hem tekrar bir markamızın hatırlanmasını sağladı hem yaptığımız bu sürdürülebilirlik ve iyiliğe dair bir, bir şey olduğu için hani hem konuşuldu hem bize biraz nakit akışı sağladı. Çok sevindim. Tanıştığımızda tekrar görüşmek üzere. Çok bende öyle. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Tülay Hanım. Hoşçakalın.